Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Kasım 2019 astrolojik gündemi siz sevgili oğlak burçlarına ne gibi etkiler getiriyor? Bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Kasım 2019 gündemine geçmeden önce öncelikle Ekim ayının son günü gerçekleşen ve Kasım ayının büyük ve önemli bir çoğunluğunda etkili olan bir etkileşimden bahsetmek istiyorum. Merkür retrosundan. 31 Ekim 2019'dan Merkür 27 derece akrep burcunda retroya başladım e, ortalama 20 Kasım'a kadar devam edecek olan bu retro aslında Kasım ayı boyunca hemen hemen etkisi altında olacağımız bir e, durum içinde. Dolayısıyla e, Ekim ayı burç yorumlarında bahsetmiş olsam da e, bu videoda özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü Kasım ayının büyük bir çoğunluğu dediğim gibi retro altında geçecek. Şimdi Merkür akrep burcunda retro. Dolayısıyla özellikle gizli saklı şey, gizli saklı meselelerin, derin meselelerin ortaya çıkması, insanların birbirinin hakkında daha çok araştırmaya, stoklamaya başlaması söz konusu olabilir bu süreçte. Akrep Burcu sizin hangi evinizi temsil ediyor? 11. evinizi özellikle arkadaşlıklarla alakalı. Bir takım dedikodular, bir takım cümleler geçmişten gelen arkadaşlarla alakalı bilhassa yeni gelişen durumlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra hayallerinizle ilgili, sosyal çevrelerinizle ilgili eskiden kaçırdığınız yeni bir takım pardon eskiden kaçırmış olduğunuz bir takım sosyal projeler varsa bu alanlarda veya kariyerle alakalı projeler varsa bu alanlarda değerlendirme yapabilirsiniz. Ancak yeni başlayacak projeleri Merkür Retrosu desteklemiyor arkadaşlar. Yeni bir arkadaşlığı da desteklemiyor. Yani Kasım ayının 20'sine kadar yeni kişileri tanıyın ve çok fazla samimiyet kurmayın. Ancak eski arkadaşlıklarınıza kopmuş olan arkadaşlıklarınıza yeniden bir şans ve fırsat vermek gibi durumlar söz konusu olabilir. Tabi burada özellikle yaşanan olayın derinliği, yaşanan dostun derinliğine göre durumlar değişecektir. Ancak her Merkür Retrosu'nda Yeni başlangıçlar aksaklıklar getirecektir arkadaşlar. Ama eskiden verilen kararların hayata geçirilmesi açısından herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla Kasım ayının 20'sine kadar hayallerinizi gözden geçireceksiniz. Arkadaş çevrenizi gözden geçireceksiniz. Kariyer gelirlerinizi gözden geçireceksiniz. Bağlı bulunduğunuz sosyal çevreyi gözden geçireceksiniz. Ve bunları gözden geçirmek adına aslında retrolar oldukça verimli zamanlardır. Dolayısıyla bu. Dediğim gibi genel bir etki olarak Merkür Retrosu ile beraber özellikle Merkür'ün etkileşimleri ile bu bahsetmiş olduğum konuları gözden geçirme ve böyle şapka önünüze koyma fırsatını elde ediyor olacaksınız. Şimdi Kasım ayı gündemine geçecek olursak hemen 1 Kasım'da Venüs'ün Yay burcunda transite başladığını görüyoruz. Venüs'ün Yay burcu transiti ile beraber özellikle 12'ncinizdeki Venüs'ün transiti sizi içsel anlamda oldukça huzurlu hissedeceği gibi hissettireceği gibi aynı zamanda eski aşkların gündeme gelmesini de ortaya çıkarabilir. Burada Eski aşkların kapınızı çalması ve yanı sıra içsel anlamda oldukça e, mutlu ve huzurlu hissetmeniz, içsel anlamda oldukça dingin hissetmeniz. Ay'a güzel bir giriş yapacağınızı gösteriyor olacak ve hemen hemen ay boyunca da Venüs'ün yay burcu transiti etkili olacaktır. 5 Kasım günü ise Mars ile arasında sert bir etkileşim var. Şimdi sevgili oğlaklar zaten 2019 sizin belli dönemler ortalama 2-3 ayda bir tutulmalarla, dolunaylarla yeni aylarla veya açılarla özellikle öncü burçların yani burcunuz ve diğer öncü burçların arasındaki etkileşimlerle zorlayıcı ve farklı geçti diyebilirim. Bu sene özellikle hayatında birçok kırılma noktası yaşamış bir kişi olduğunuzu düşünüyorum. Birçok oğlan tabii haritalarınızdaki gezegen etkileşimlerine göre farklılık arz etse de birçoğunuz hayatınız Önemli kırılma noktaları yaşadınız belli dönemlerde. Ee, özellikle Ocak ayında ve Temmuz ayında iki önemli büyük kırılma yaşadığınızı düşünüyorum. Şimdi bu e, kare açıdan aslında alışık olduğunuz bir enerji. <gülüyor> Mars terazi Burcu'nda yani sizin 10. evinizde tepe noktasında. E, dolayısıyla burada e, Mars'ın bulunması... Sizi bir yandan geleceğinize yönelik hırslarınız, geleceğinize yönelik istekleriniz konusunda motive ederken bir yandan bir yere kıpırdayamama hali söz konusu. Bu husus özellikle otoriteyle, patronlarla, baba figürleriyle çelişmeler, çatışmalar yaşamanız söz konusu olabilir. Zaten e, 2019 yılının başından beri hayatınızda çok ciddi dönüşümler, çok köklü yenilikler yaşıyorsunuz. Gerek fiziksel görünümünüz, gerek karakter özellikleriniz, gerek çevrenizde yaşamış olduğunuz olgu ve olaylar sizi fazlasıyla büyüttü, olgunlaştırdı ve dönüştürdü diyebilirim. Bu süreçte de bunun benzeri bir açıyla karşılaşacaksınız ancak birkaç gün boyunca etkili olacaktır bu açı. Dolayısıyla dediğim gibi sizin alışkın olduğunuz ancak yine de geleceğinizle ilgili, kariyerinizle ilgili bir dönüşüm noktasına geldiğinizi düşündüğünüz bir açıdır. Marsa ve Pürüt arasındaki bu kare açı. Evet, devam ettiğimiz zaman özellikle 8, 9, 10, 11 Kasım günleri, belki de Kasım ayının en güzel ve destekleyici açılarının olduğu günler diyebiliriz. Burcunuzdaki satürnün akrep burcundaki güneşle yapmış olduğu güzel açıyla başlayacak bu süreç ve özellikle bu dönemeçte işte arkadaşlıklarınız, kariyer gelirleriniz, sosyal çevrenizle ilgili kalıcı bir takım köklü yenilikler yapabileceksiniz. Belki yeni bir sosyal çevreye gireceksiniz. Belki kariyerinizde terfi edeceksiniz. Belki yeni bir yeni bir arkadaşlık girecek hayatınıza veya bununla alakalı hayallerinize gerçekleştirmekle alakalı köklü ve yenilikçi bir değişiklik yapabileceksiniz. Ee, bunun dışında güneş ve neptün arasında güzel bir etkileşim var. Bu da özellikle daha çok sosyalleşeceğiniz kontaklarınızın artacağı, iletişim türevinizin artacağı, kardeşleriniz, yakınlarınız, arkadaşlarınızla e, hayalini kurmuş olduğunuz, belki seyahate çıkacağınız, belki bir araç alacağınız oldukça e, sosyal, oldukça e, kalabalık bir sürecin başladığını gösteriyor olacak ve Satürn ile Neptün arasındaki etkileşimde özellikle kardeşlerinizin hayatında yaşanacak güzel gelişmelerin sizi olumlu manada etkileyeceğini gösteriyor. 12 Kasım tarihine geldiğimizde bir dolunayımız var. E, bu güzel süreçten sonra bir dolunayla karşılaşıyor olacağız. Tabii her dolunay e, yapısı gereği biraz gergin e, gökyüzü olaylarıdır. Çünkü dolunay dediğimiz şey ay ile güneşin e, karşı karşıya gelmesidir. Zıt burçlarda ve aynı derecelerde bulunmasıdır. Bu nedenle e, ay duygularımızı, geçmişimizi, annemizi, içsel motivasyonumuzu temsil ederken Güneş geleceğimizi, babamızı, dışsal motivasyonumuzu ve nelerden beslendiğimizi ve hayat ışığımızı sembolize eder. Dolayısıyla bu ikisinin karşı karşıya olması her ihtimalde bir çelişki, her ihtimalde bir ikilem beraberinde getirecektir. Bu nedenle her dolunay açıları her ne kadar pozitif dahi olsa... Yapısı gereği biraz zorlayıcıdır diyebiliriz. Bu dolunay da 19 derece boğa burcunda gerçekleşecek. Boğa burcunun 19 derecesinde gerçekleşen bu dolunay sizin 5. evinizde meydana geliyor sevgili oğlaklar. Bu da demek oluyor ki çocuklarınızla ilgili önemli bir karar noktasına gelebilirsiniz. Eğer çocuğu olmayan ve bekar bir oğlak burcuysanız. Belki bir ilişkisi olan kısa süreli bir flörtü olan bir oğlak Burcu'sanız flörtünüzü sonlandırma kararı alabilirsiniz. Bunun dışında nelerden keyif alırsınız, nasıl eğlenirsiniz, eğlence anlayışınız nelerdir, hayatınız kendinize daha keyifli nasıl alabilirsiniz. E daha keyifli hale nasıl getirebilirsiniz gibi soruların cevabını bulmak adına bir karar ve bir dönemeçe geldiğinizi gösteriyor. Bu dolunay 19 derece Burcunda özellikle 19 derece civarında 5. evinizde gezegen dizilimleri 5 ve 11'de bilhassa mevcutsa buralardan biraz daha fazla etki alacağınız anlamına gelmektedir. 13 Kasım ve 14 Kasım günleri de Güneş Plüton ve Merkür ile Neptün arasında güzel etkileşimlerin olduğu 2 gün. Bu iki günde özellikle yine sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla alakalı kalıcı bir takım yenilikler, destekleyici etkiler, belki arkadaşlarınızdan alacağınız destekler, belki kariyer hayatınızda girmiş olduğunuz sosyal çevrenizin size sunmuş olduğu destekler ve yardımlarla biraz daha kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Ve Merkür ile Neptün arasındaki açıyla da beraber iletişim kurma yönünüzün iletişim kurma şeklinizin iyicil bir şekilde gelişeceği, özellikle sanatla ilgilenen bir oğlak burcuysanız bununla alakalı e, imkanlar yakalayabileceğiniz, ilhamlar alabileceğiniz, doğru kontaklar kurabileceğiniz doğru kişilerle tanışıp doğru imzalar e, noktasında son evreye yaklaşacağınız bir süreci e, beraberinde getirecektir. Ancak e, aynı gün içerisinde yani 14 Kasım günü Venüs'e nefesinde de sert bir açı var. E, bu biraz içsel anlamda huzursuz hissedeceğiniz o hani e, videonun başına söylemiş olduğum Venüs'ün 12. evinde bulunmasından ötürü hani oldukça iyi ve motive hissedeceğiniz iç dünyanızda kendinizi her zamankinden daha fazla huzurlu ve dingin hissedeceğiniz durumunu biraz eee törpeleyebilir, köreltebilir. Bu Venüs Neptün e, arasındaki açı çünkü belki alacağınız bir haber sizi biraz birkaç gün boyunca İçe kapanmaya, biraz daha demoralize olmaya itebilir. Bu süreçte Venus Neptün karesi özellikle ikili ilişkiler anlamında bir takım hayal kırıklıkları alınan haberlerin yaratmış olacağı moral bozukluklarıyla sonuçlanabilir. Bugünlere dikkat etmekte fayda görüyorum. 19 Kasım tarihine geldiğimizde ise Mars'ın burç değiştirdiğini görüyoruz. Mars terazi burcundan çıkıyor ki zaten çok düşük konumdaydı. Girişimle alakalı, başlangıçlarla alakalı her alanda aslında biz biraz geriye itti diyebiliriz. Mars artık Akrep Burcu'nun transitine başlıyor. Mars Akrep'te yönetici konumda arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten klasik astrolojide Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni Mars. Modern astrolojide plüto olmuştur bu jenerasyon gezegenlerinin keşfedilmesinden sonra. Dolayısıyla Mars Akrep'te yücelimde ve güzel bir şekilde çalışıyor olacak. Akrep burcu sizin yine 11. eviniz. Bu da demek oluyor ki sosyalleşeceksiniz. Arkadaşlıklarla arkadaşlarınızla bol bol zaman geçireceksiniz. Kariyerinizde yükselmek isteyeceksiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek adına her zamankinden daha motive, daha cesur, daha girişken olacaksınız. Bol bol sosyalleşeceğiniz, yeni insanlarla tanışacağınız, hayallerinizi gerçekleştirme noktasında destek görebileceğiniz kişilerle doğru kontaklar kurabileceğiniz bir süreç. Sadece e, Mars'ın 11. elinizde bulunmasından dolayı aşırı hırsdan, aşırı rekabet enerjisinden, rekabet ve hırs enerjisinden kaynaklı arkadaşlıkları e, biraz dedelemekten kaçınmakta fayda var. E, bu enerjiden arkadaşlıklarınız zarar görebilir. E, arkadaşlarla tartışmalar da yaşamak söz konusu olabilir. Bilhassa dediğim gibi. Kariyer hayatı ve gelecek beklentilerinin e, karşılamış olduğu bu hırs ve rekabet duygusu sizi e, biraz e, aşırı derecede girişken yapabilir. Bu hususa dikkat etmekte ve kimsenin ayağını kaydırmaya çalışmamakta ve arkadaşlıkları bu noktada ön plana almakta fayda olacağını düşünüyorum. 20 Kasım tarihinde ise artık e, videonun başında bahsetmiş olduğum iletişim gezegenimiz Merkür'ün retrosu sona eriyor ve Merkür düz seyrine başlıyor. Merkür Düsleri'ne yine 11 derece akrep burcunda başlıyor olacak. Ee, yine dediğim gibi özellikle bu süreçte e, Kasım ayının başından 20 Kasım'a kadarki süreçte arkadaşlıklarla, kariyer hedefleriyle, kariyer gelirleriyle, ünvanlarla alakalı çok ciddi ve köklü e, düzenlemeler yapmış olmalısınız ki artık 20 Kasım'dan itibaren ki zaten 19 Kasım'da Mars'ın da 11. evinizde bulunmasıyla beraber bu alanda Kariyer hedeflerinize gitme noktasında daha net, daha düzgün, daha doğru ve daha eksiksiz adımlarla ilerleyebilirsiniz. 22 Kasım tarihinde Güneş Yay burcunda transitine başlayacak. Bu da artık biraz daha 22 Kasım'dan itibaren içe bir yönelim yaşayacağınızı gösteriyor. İçe biraz daha yöneleceğiniz, biraz daha İş dünyanıza ışık tutacağınız, biraz daha kendinizi geliştirmeye, içsel anlamda kendi yakıtınızı ruhunuza vermeye çalışacağınız bir sürecin başladığına işaret eder ve zaten bu Aralık ayına kadar sürecek bir etkidir. 24 Kasım tarihine geldiğimizde ise benim Kasım ayı için en etkileyici olarak gördüğüm bir açı var. Ee, Venüs ve Jüpiter yay burcunun 28 derecesinde kavuşuyor. Şimdi Venüs ve Jüpiter dediğimiz zaman astroloji ile az çok ilgilenenler bileceklerdir. Ee, astrolojinin iki iyicil gezegeni, Zodya'nın iki iyicil gezegeni. Ee, dolayısıyla bunların bir araya gelişinin ben e, iyi etkisinin 3 e, katına çıkacağını düşünüyorum. E, burada özellikle e, Venüs Jüpiter kavuşumu ile beraber içsel anlamda çok büyük huzur çok büyük e, şans manevi olarak desteklendiğiniz sanki ilahi bir güç tarafından e, desteklendiğinizi hissettiğiniz. Eski kayıplarınız eski e, başarısızlıklarınızla alakalı çok ciddi bir çıkış yakalayabileceğiniz ancak bunu gözle görür ve somut bir şekilde değil sadece sizin hissedebileceğiniz şekilde yakalayacağınız e, ve kayıplarınızı yeniden elde etme şansı ve fırsatı elde edebileceğiniz bir süreç yaşayacağınızı düşünüyorum. Özellikle 24 Kasım civarında lütfen şansınızı zorlayın. Biraz daha şansınıza güvenin ve teslimiyetçi olun. Biraz daha akışına bırakın, kadere bırakın, ilahi nizama, ilahi düzene bırakın. Kendinizi gerçekten karşılığını bulacağınızı düşünüyorum. Her ne kadar tabii 24 Kasım tarihinde bir Mars-Uranüs karşılıklı olsa da bu Venüs-Jüpiter kavuşumu bence durumu çok iyi bir şekilde toparlayacağı benziyor. Evet 26 Kasım tarihine geldiğimizde Venüs yay burcundaki transitini tamamlıyor ve burcunuza geçiyor. Venüs-Noğul burcu transiti ile beraber fiziksel olarak daha çekici hissedeceğiniz dış görünümünüz, görünüşünüzle alakalı yatırımlar yapacağınız bu alana biraz daha eğilim göstereceğiniz bunun yanı sıra e, insanlara karşı daha uyumlu ve daha alımlı bir üslup takınacağınız ve insanları etkileme potansiyeliniz gerek konuşma tarzınız, gerek görünüşünüzle beraber girdiğiniz ortamlarda dikkatleri üzerinize çekebilme potansiyeliniz ve insanları etkileyebilme potansiyelinizle beraber gerçekten durumu güzel bir şekilde yürütebileceğiniz ve fiziksel olarak çekiciliğinizin artacağı bir süreç yaşıyor olacaksınız. Aynı gün içerisinde yine 26 Kasım günü bir yeni ayımız var. Yay burcunda meydana gelecek bu yeni ay yine sizin 12. evinizde. Dolayısıyla özellikle Kasım ayının ikinci yarısında içsel anlamda yeni kararlar Geçmişinizle alakalı bilinçaltı kalıplarınızla alakalı yeni kararlar, yeni adımlar, yeni hedefler belirleyeceğiniz ve daha güçlü bir şekilde Aralık ayına çıkış yapacağınız bir süreç deneyimlemeye başlıyorsunuz gibi üstünde birinci evinizde olduğunu düşünürsek hem dışarıdan hem içeriden kendinizi çok güzel besliyorsunuz ve kendinizi çok güzel ifade edebileceğiniz şekilde bir dinlenmeye, bir geri çekilme sürecine başlıyorsunuz yaklaşık birkaç haftalık süreç içerisinde. 27 Kasım tarihine geldiğimizde uzunca bir süredir Neptün balık burcunda retrodaydı ve artık Neptünün düz seyrine başladığını görüyoruz. Sizin yine 3. evinizde bu da özellikle son birkaç aydır yaşamış olduğunuz iletişim problemleri, belki aracınızla ilgili yaşamış olduğunuz sıkıntılar, trafikte kazalar, ufak tefek kazalar, ufak tefek iletişim ile ilgili durumları artık toparlayacağınız ve daha net bir şekilde zihninizin çok fazla bulanıklaşmadan daha net net zihin odalarınızı daha keskin sınırlarla belirleyebileceğiniz bir dönemin başladığını işaret ediyor. Oldukça güzel. Artık zihniniz daha net ve daha berrak olacak. Dediğim gibi fazla karışık bir dönem geçirdiyseniz eğer artık hedefleriniz yakın çevre ilişkileriniz daha düzenli bir şekilde ilerliyor olacağı benziyor ve 28 Kasım günü güzel bir açıyla Kasım ayını kapatıyoruz. Venüs Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Burcunuzdaki Venüs, Boğa burcundaki Uranüs arasındaki etkileşimle beraber oldukça keyifli. Belki eğlenceyle vakit geçireceğiniz, belki çocuklarınızla vakit geçireceğiniz, kendinizi çok pozitif hissettiğiniz, alacağınız keyifli haberlerle beraber gönülünüze neşe ve hareket katacak bir Kasım bitişiyle ayımızı Uğurluyoruz. Oldukça güzel bir Kasım ayı sizi bekliyor. Bol bol sosyalleşeceksiniz. Kariyer hedefleriniz ulaşmak için doğru kontaklar ve doğru kişilerle tanışacaksınız. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklar ve zin tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Ee, Danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan opikusas söylece hesabıma denme yoluyla ulaşabilirler veya evrensel mail.com adresime e-posta gönderebilirler. Hepinize mutlu bir Kasım ayı diliyorum. Hoşça kalın.